Sonuç olarak başından beri başladığımız yere dönüp atıp ah, biliyorum beni uğurdu Yakınımda olan insanlar Çoğu hepsi birer kop kopyalıcı Hayatlar yalan anlat Bu konuda anlaşacak bir şey kalmadı Onlara iyi harcadım harcadın haddiden fazla Konuşma bitti olay Porsche'ye bilince mi söylediğini annem bana resma ah ah karşı gelmeye çalışmayı bırak İlaltmış iki bir bize çözer sorunu sonra <gülüyor> arkadaşlarıma sor hiç yapmış mıyım Blöf ve de şakka Blöf ve bir laf ede şaka, bir söz aradıysan bir ara tutarım onu inan bana. Cümserim şahit bu boka, bir laf ede şaka. Anlatacaklarınız kısıtlı bu yüzden rapçi olursun be bırakırsın iki yıl sonra. <gülüyor>